Şu yalan dünyaya geldim, taş içtim, sel oldu her yer. Yaz gelir dağlarda çoban. Hangi dağdan düştün gönül Böyle sarpta geçmez ömür Ölmeden her parçam çürür Pençe vurmuş bana eller Ha bir gün önce ölüm ha ha bir gün sonra Vurdukça vurunca ses geliyor Aynadaki yüzümün baki sureti Ta ezelden teslim Allah'a Dertli azın der ki geçer bu aylar Koca Yunus der ki ölmez aşıklar Karacına giden tip sultanlar Suretimiz teslim Allah'a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 Ta ezelden teslim Allah'a hey. Dertli sazım der ki geçer bu aylar Koca Yunus der ki ölmez aşıklar Karacına giden o pip sultanlar Suretimiz teslim Allah'a